Juja şarkıcı Milej Jirus ilk cinsel deneyimini itirafçılığla deme bomba gibi bir. Yaşındaki şarkıcı ilk cinsel deneyimini iki kadınla yaşadığını söyledi. Jirus birlikte olduğu ilk erkeğin ise eski eşi Lian Hemsworth olduğunu belirtti. Ablı şarkıcı Milej Jirus cinsellik itirafıcılığı adından söz ettirdi. Yaşındaki Mile Jirus İlk cinsel deneyimini hem cinsleri ile yaşadığını ifade etti. İlk cinsel deneyimini iki kızla yaşamış. Bir raco programına katılan Jjrus, ilk cinsel deneyimini iki kızla yaşadığını söyledi. Jjrus, birlikte olduğu ilk erkeğin ise eski eşi Liam Hemsworth olduğunu belirtip boyunca saklamış. Bu gerçeği boyunca eski eşi Hemsworth'tan sakladığını belirten Jjrus, yaşına kadar bir erkekle sonuna kadar gitmemiştim. İlk kez birlikte olduğum adamla yıllar sonra evlendim. Bu çok çılgınca. Ona ilk olduğunu söylemedim çünkü bir ezik gibi görmek istemedim dedi. Yılında evlenen bir Rus ve hem sort de boşanmıştı.